Orman kebabı yaptık arkadaşlarımızla beraber. Atay İskenderun'da ihtiyaç sahiplerini dağıtacağız. Yanında salçalı makarna yaptık. Kıstılarımızla beraber ellerine sağlık. Bugünkü hazırlığımız bitme aşamasında. Ee, Allah razı olsun başkanımız. Osmanlı turuması göndermiş Üsküdar'dan en başkanımız. İskenderun halkına bunu ikram edeceğiz. Tüm hazırlıklarımız tamam. Bugünkü menümüz bu şekilde. Herkese şifa olsun inşallah. Yiğitli Üsküdar var diyoruz. Yiğitli Aşevi var diyoruz.